Koç burcu erkeği özellikleri. Koç burcu erkeği fiziksel olarak çekici bir görünüme sahiptir. Özellikle yüz hatlarının gerçekten dikkat çekici olduğunu söylemek gerekir. Gözleri genel olarak küçüktür ve burunları ince ve uzundur. Ağızları belirgin fakat genellikle küçüktür. Çene yapıları ise çıkık, saçları ise parlaktır ve güneş vurduğu zaman kızılısı bir renge dönüşür. Yürüyüşleri öne doğru eğik bir şekildedir ve bu nedenle ileriki yaşlarda sırt problemi yaşayabilirler. Koş burcu erkeği kaslı bir vücuda sahiptir. Çok uzun boylu oldukları söylenemez. Her zaman şık giyinir ve kıyafet dolabının geniş olduğunu söylemek mantıklıdır. Takım elbise giymeyi severler. Marka kıyafet giymekten ise asla ama asla vazgeçmezler. Koş burcu erkeği genel özellikleri bakımından en dikkat çekici burç olarak öne çıkmaktadır. Kendilerine olan güvenleri her zaman üst düzeydedir. Her konuda başarılı olacağını, en iyisinin olduğunu ve özel olduğunu düşünür. Enerjili yapıları ile dikkat çekerler. Yerinde duramayan, sürekli hareket halinde ve kıpır kıpır oldukları her hallerinden belli olur. Koş burcu erkeği otoriteden hoşlanır ve her alanda otorite sahibi olmak ister. Bunu yapmaktan çok fazla keyif alır. Dik başlı olmalarından dolayı onlara bu konuda ikna etmek ya da caydırmak oldukça zordur. Bir konuda hata yapsa da asla bunu kabul etmez ve söz edilmesinden de hoşlanmaz. Dikkat çekecek derecede bencil davranışlar sergileyebilir. Koç erkeği inanılmaz derecede meraklıdır. Her konuda bilgi sahibi olmak ve araştırmak ister. Merak konusunda anlaşılmaz derecede açlık hisseder. Aşırı derecede heyecanlı olan koç burcu erkeği heyecanlı yapısını ancak iki veya daha fazla konu ile ilgilenirse dizginleyebilir. Aksi halde heyecanlı yapısını dengelemekte zorlanır. Koş burcu erkeği denildiğinde öncelikle şunu unutmamak gerekir. Koş burcu erkeği özgürlüğünü aşırı derecede düşkündür. Özgürlüğünün kısıtlanmasından ve kısıtlayandan aşırı derecede nefret edebilir. Dilediği gibi yaşamak ve hareket etmek ister. Bir konuda onu kısıtlamak yapılacak en son şey olmalıdır. Koş burcu erkeği yöneten taraf olmalıdır. Bunun nedeni ise lider olarak bu dünyaya gelmeleridir. Koş burcu erkeği oldukça yardımsever bir kişiliğe sahiptir. Tanısa da, tanımasa da ihtiyacı olan herkese yardımcı olmaya çalışır. Cömert olmalarından dolayı yapacakları yardımın sınırı asla yoktur. Karşısındaki insanların sorumluluklarını paylaşabilecek veya üstlenebilecek bir kişiye sahiptir. Özellikle dostları, koşburcu erkeği için her şeyden önce gelir, onlara çok fazla değer verir, dikkatle seçer arkadaşlarını. Özgür ruhlu olan Koç burcu erkeği hayatının her alanında olduğu gibi iş hayatında da ve maddi anlamda da özgürlüğünü her zaman elinde tutmak ister. Çoğu Koş burcu erkeği kendi işini kurmak ister. Genellikle emir altında olmaktan hoşlanmayan yapıları vardır ve bu nedenle iş hayatında kendi işini kuramayan Koç burcu erkekleri de yönetici ya da müdür olmak ister. Emir almaktan hayatlarının her alanında nefret ederler. Koş Burcu erkeğinin hayattan aşırı derecede zevk aldığını ve bu şekilde yaşadığını belirtmek gerekir. Zorluklar yaşasa da her zaman hayatın iyi yönü görmeye çalışır. Keyfini aşırı derecede düşkündür. Keyifli bir hayat sürmek için de aşırı derecede para harcamaya yatkındır. Bu konuda elleri son derece açıktır. Zaten son derece cömert bir kişiliğe sahiptir. koç Burcu erkeği kırılmaktan ve incinmekten hoşlanmaz. Kırıldığında oldukça sert tavırlar takındığını söylemek. Doğru olur. Karşısındaki kişi kim olursa olsun sözünü esirgemez ve içinden ne geliyorsa öyle konuşur. Bu nedenle kırıcı olabilir. Eleştiride bulunursa bunu sert bir dilde yapar. Koşburcu erkeği ev hayatına değer verse de genel olarak daha sosyal bir hayat sürer. Aslında bu durum onların aşırı derecede hareketli olmalarından kaynaklanır. Asla yerinde duramazlar. Ancak ev hayatı kendisine huzur ve mutluluk verir. Kafa dinlemek istediğinde ya da kendisini toplamak istediğinde evinde uzunca vakit geçirir. Tabi sorunlar ev hayatından kaynaklanmazsa. Koç burcu erkeği aşk hayatında oldukça çekici bir kişilik içerisindedir. Sürekli aktif ve coşkulu bir karaktere sahiptir. Ancak koç burcu erkeği ile birlikte olan her kadın zaman için yanında geri dönüş bileti bulundurmalıdır. Bunun nedeni ise koç erkeğinin iş hayatında bir anda ilgisini kaybetmesi olasılığıdır. Koşburcu erkeği aşk hayatında özgürlüğünden kolay kolay vazgeçmez. Koşburcu erkeği aşk olduğunda tüm inancı ile güvendiğinde ve birlikte olduğu kişi hayatının bir parçası olarak gördüğünde tam olarak sadık kalır. Hayatının sonuna kadar birlikte olduğu kişiye sadık kalır. Ancak sevmiyor, inanmıyor ve bir parçası olarak görmüyorsa ilişkisi uzun sürmez, aldatıcı olabilir. Sevdiği zaman kıskançtır ancak fazla kıskanıp sevdiğini de bunaltmaz. Koş burcu erkeğinin olumlu özellikleri arasında belki de en önemli özelliği yönetici ruhlu olmasıdır. Cesurdur, atılgan bir yapı sahiptir ve bu nedenle hiçbir şeyden korkmaz. Oldukça hırslı bir yapıya sahiptir ve enerjileri daima da üst düzeyde olur. Kararlıdır, aldıkları kararlardan kolay kolay dönmezler. Son derece coşkulu, girişken ve tutkulu bir erkektir. Tüm bunlar burcu erkeğinin olumlu özellikleri olarak dikkat çeker. Koş burcu erkenin olumsuz özellikleri arasında en dikkat çekici olan ise aşırı derecede inatçı bir yapıya sahip olmasıdır. Her zaman her şeyi merak eder ve öğrenmek ister. Sadece kendini düşünen bir yapıya sahip olması bir diğer olumsuz özelliği olarak göze çarpardır. Zaman zaman tembellik yapabilir ve aşk gözlü olabilir. Kolayca silirlenir ve sabırsızdır. İnsanlarla alay etmesi ve kimin zaman ciddi olmaması olumsuz özellikleri arasında sayılabilir. Evet arkadaşlar, Koç burcu erkeği uyumlu bir ilişki arıyorsa Aslan burcu kadını tercih etmelidir. Uzun süre birlikte olabilirler. Birlikte geleceğe dair planlar yapıp uygulayabilirler. Yay burcu kadınıyla macera dolu birliktelik kurabilirler. Yay burcu değişken yapısıyla Koç burcu erkeğini ayak uydurabilir. Terazi burcu kadınıyla uyumlu bir şekilde fiziksel ilişki hayatına sahip olabilirler. Koç burcu erkeği kendisini önemseyen ve dediklerine dikkat alan kadınlardan hoşlanır. Her zaman yanında olmak isteyen bir kadına dayanamayacağını bilmelisiniz. Her zaman kendisine ilgi gösteren ve sözlerinin arkasında duran kadınlardan hoşlanır. Uyumlu ve güzel kadınlardan hoşlanır. Karsındaki kadın samimi, cesur ve net bir kişiliğe sahipse, koş burcu erkeğinin ondan hoşlanmaması mümkün değildir. Koş burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız, duygusallıktan uzak, biraz daha mantıklı davranın. Mantıklı olmalı ancak ılımlı yaklaşımlarda bulunmalısınız. Sinirli ve asabi kadınlar onu etkilemeyi başaramaz. Yine de zaman zaman ufak çıkışlardan hoşlanabilirler. Koşburcu erkeğini etkile etkilemek istiyorsanız sürekli merak uyandıran bir yanınız olmalı. Tam anlamıyla bir kitap gibi olur. Ancak tamamınızın okunmasına izin vermeyin. Koşburcu erkeğini etkilemeyi başarırsanız bile unutmamanız gereken bir şey var. O da sürekli olarak ilgisini çekmek oldukça zordur. Koşburcu erkeği daima lider olmaktan, ön planda olmaktan hoşlanır. Özgürlük düşkünüdür ve sonuna kadar bunu hissetmekten, hareket etmekten, rahat hareket etmekten ve istediği gibi davranmaktan hoşlanır. Spor yapmayı sever. Eğlence hayatından hoşlanır ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok büyük zevk alır. Koç burcu erkeğine hediye almak isterseniz ona bir maç bileti hediye edebilirsiniz. Çünkü Koç burcu erkeği rekabetten çok hoşlanır. Ancak çok paranız var ve Koç erkeği için her şeyi yapabilecek biriyseniz ona bir motor al Koş burcu erkeğine mangal seti hediye edebilirsiniz. Dere evrak çantası, güzel bir hesap makinesi, ofisi için bir takım aksesuarlar ve kovboy çizmesi alabilirsiniz. Kovboy çizmesi çok hoşuna gider. Çünkü koş burcu erkeği cesur, güçlü ve dayanıklı bir erkektir. Koş burcu erkekleri beklemeyi, bekletilmeyi sevmez. İstediği bir şey varsa hemen olsun ister. Karar alma mekanizması gelişmiştir ve heveslidir. Hatta açık konuşmak gerekirse o kadar heveslidir ki çok fazla kafa yormadan harekete geçme taraftarıdır. Ama giriştiği işte anında sonuç alamazsa bu hevesini hemen kaybeder. İş hayatında da özel hayatında da zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Sabırsızlıkları bazen işlerini kötü etkileyebilir. Eğer heyecan arıyorsanız bulduğunuza emin olabilirsiniz. Çünkü bu burcun erkeğinin enerjisi ve heyecan asla bitmez. Kendisine sürekli yeni maceralar arar. Doğası gereği hayatı bir aksiyon filmi gibidir. Her zaman eğlenceye ayıracak vakti var. Dinamik yapısıyla dikkat çeker, spor yapmayı da ayrıca sever. Bu nedenle koç burcu erkekleri çoğunlukla atletik yapılı insanlar arasından çıkarlar. Liderlik vasıfları çok gelişmiştir. Her anlamda rekabetçidirler ve otorite sahibi olmayı severler. Aynı anda birçok alanda başarılı idare sağlayabilirler. Kısıtlamalara gelemez ve emir almaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle kendi işinin başında olmayı tercih ederler. Gözü karadır, kontrolü sağlayamayacağı ortamlardan ayrıdır. Koç erkeği arkadaş ortamında gözde ve lider olmaya tabii ki bayılır. Aslında bunu istemsiz yapar ve herkesin onu gerçekten lider olarak gördüğünü düşünür. İnsanlara kendini kabul ettirir. Otoritesi sağasılsın istemez. Her zaman herkesin duymak isteyeceği fikirleri olduğuna emindir. Ortamda kesinlikle en eğlenceli hikayeleri anlatan, en macia en cesur odur. Bu burcu erkekleri genellikle inatçı olmadıklarını savunurlar. Bu kişiden kişiye değişir tabii ama genel bir kanı olarak söyleyebiliriz ki bir koç erkeğinin fikrini değiştirmeye çalışmak size epey zorlar. Konuşkan ve sevimli bir kişi olmasına karşın düşünceleri konusunda hassastır. Kolay kolay değişmez. Kendi doğruları vardır ve asla haksız olduğunu düşünmez. Fikirlerinin arkasında durmak onun Hayatındaki en önemli husustur. Haksız olmayı kendine bir hakaret gibi görür. Koşburcu erkeği tam bir savaşçıdır ve hiç yılmaz. İsteklerinin ve amaçlarının bilincindedir. Hedeflerine kolayca ulaşmaktan hoşlanmaz ve kendini zorlamayı daha çok sever. İşleri çok önemlidir ve başarılı olmak onun için tek seçenektir. 5 parasız bir hayata bile başlasa birkaç yıl içinde gelişmiş ve işine başarılı olmuş olacağına emin olun. Sürekli kendini geliştirmeye çalışır. Yeni şeyler öğrenmeye bayılır. Çalışkandır ama paraya çok önem vermez. Onun yerine takdir görmeyi tercih eder. Eğer istediği takdiri göremezse gözünü kırpmadan o işi bırakır. İlgisi çabuk dağılır, bir anda değişir. Aynı zamanda zorlu bir eştir. Sürekli ilgi odağı olmak ister. Takdir edilmek, övülmek, aranmak, sorulmak ister ama kısıtlanmalara, hayatına karışılmasına itiraz eder, buna tahammül etmez. Evet, gerçekten zorludur. Bir süre ilgilenmeyin ve onları izleyin. Kendisine daha çok ilgi gösteren birini bulacağına dair inancı tam olduğu için herkesten kolayca vazgeçer. Ayrıca onun önem verdiği konulara önem verilmesini ve hayatını alacağı kişinin kendi gibi zorlu biri olmasını ister. Unutmaya meyilli yapısıyla koşburcu erkeği genellikle kin tutan insanlardan değillerdir. Ona bir hata yaptığınızda ve özür dilediğinizde size kolaylıkla affeder ve hiç yaşanmamış gibi davranır. Dostlarına önem verir. Bu nedenle her zaman dürüst davranmaya çalışır. Kendi bir hata yaptığında biraz gururu incilse de sizden özür dileyecek ve hayatına devam edecektir. Tabii bu durum her zaman çok pozitif etki yaratmaz. Çünkü unutmaya meyilli yapısı aynı zamanda ders çıkarmaktan uzak olduğunu da gösterir. Yani aynı olayları birkaç geç yaşasa da akıllanmaz. Mükemmelliyetçidir. Her konuda en iyi olmak ve en iyisine sahip olmak ister. Eğer bir aile kurmaya karar verirse bunu da hakkıyla yapmak ister. İstediği ilgiyi görür ve aradığı gibi enerjik, sağlam karakterli, kısaca kendi gibi bir partner bulursa dünyanın en mükemmel adamına dönüşebilir. Tek eşliliğe önem verecek ve çocuklarına bakar, bakacaktır. Koşburcu erkeklerinde boşanma az görülür. Çünkü aslında çok cana yakın ve sevecenlerdir. Tabi biraz da aldıkları karardan dönmeme huylarının da bunda etkisi çoktur. Kesinlikle cesurdur. Korkularının kurbanı olmaz. Onların üzerine gider, yüzleşir. Hayatın her alanında bunu yapar. Koç burcu erkeklerinin bir konuda, her konuda, bir konuda bir bilgisi, her lafa bir cevabı, her konuda bir bilgisi vardır. Bunun nedeni araştırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye açık olmasıdır. Kendi doğrularını savunurken kullanmak için bilgi toplar. Her zaman her şeyi merak eder ve öğrendikleri ona asla asla yetmez. Bilgiye aç hisseder kendini. Her ne kadar ikinci insanlar olmasalar da ani çıkışları vardır. Kendini savunurken hırşınlaşır, bencil olabilir ve karşısındaki insanı kolaylıkla kırabilir. İnatçılığı nedeniyle çok şey kaybedebilir ve biraz da aşk gözlü olduğunu söylemekte fayda var. Ama tabii ki bu özelliklerin hepsi onları zorlu insanlar mı yoksa karakter sahibi kişiler mi yaptığı size kalmış. Buna siz karar verirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz.